Bugün 18 Eylül 2022 Pazar Güneş günündeyiz İkizler Burcu'ndaki ay son dördün fazında ay 0:51'de de güneşle yaptığı dik açının ardından boşluğa girecek günün ilk saatlerinde ay boşlukta ilerleyeceği için kararsızlık ve belirsizliklerde yaratabilir önemli işlerde ilgilenmek yerine dinlenmek bu saatleri ruhsal derinleşme ve tefekkür için değerlendirebiliriz çevremizden farkındalığımızı artıracak önemli işaretler gelebilir uyku ihtiyacımız da artabilir Rüyalarımız derinleşirken önemli mesajlar alabiliriz. Ay 10.59'da Yengeç Burcu'na geçecek. Ailevi kavramların gözümüzdeki önemi artmaya başlayabilir. Evimiz, yaşadığımız mekanlar, ebeveynlerimiz, güvenlik, barınma, beslenme, mutfak işleri, mülk ve emlak konuları önümüzdeki iki gün ilgi alanımızda olabilir. Akşam saatlerinde ay, terazi burcunda gerileyen Merkürle dik açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz iletişim sorunlarıyla ile karşılaşmamız da mümkün bilinçaltımız hareketlenebilir geçmiş duygu ve düşüncelerin etkisinde kalabiliriz bize geçmişi hatırlatacak nostaljik durumlarda da karşılaşabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun